Toplamı bulunuz. Cevabı sadeleştirilmiş bir rasyonel ifade olarak yazınız ve tanım kümesini belirtiniz. Burada iki rasyonel ifade veya kesir var. Ve kesirleri toplarken ortak payda bulmamız gerekiyor. Bu ortak payda iki paydaya da bölünebilmeli. Genelde bu iki sayının en küçük ortak katını buluruz. Buna baktığımızda altının 3'e x üzeri 4'ün x kareye bölünebilir olduğunu hemen görebilirsiniz. Yani 6x üzeri 4, 3x kareye bölünebilir. Kendine de bölünür. Yani bu en küçük ortak kattır. 6x üzeri 4 ve 3x kare tarafından bölünen en küçük ifadedir. O nedenle bunu ortak payda yapalım. Yani toplam eşittir 5 bölü 6x üzeri 4 artı Şimdi bu 6x üzeri 4'ü tekrar yazayım, artı 7 bölü 3x kare. Peki, 3x kareyi nasıl 6x üzeri 4 yaparız? 2 ile çarpıp 3'ü 6 yaparız ve bir de x kare ile çarpmamız gerekiyor. Yani 2x kare ile çarpmamız gerekiyormuş. Ve bu arada tabii sadece paydayı çarpmamız yetmez. Sadece paydayı çarparsak bu ifadenin değerini değiştirir. Kestri sadece 1 ile çarpabiliriz. Yani 2x kare bölü 2x kare ile çarpabiliriz. Ve tabi burada x'in sıfıra eşit olmadığını varsayıyorum. x eşit değildir sıfır. Ve sıfırın tanım kümesinin elemanı olmadığını baştan söylemek doğru bir hareket olur. Çünkü sıfır bu iki ifadeyi de tanımsız yapar. Şimdi x'in sıfıra eşit olmadığını varsayarsak, 2x kare bölü 2x kare ile çarpabiliriz ve 5 bölü 6x üzeri 4 artı 7 çarpı 2 eşittir 14. 14x kare bölü 3 çarpı 2 eşittir 6x kare çarpı x kare eşittir x üzeri 4. Ve şimdi ortak bir paydamız oldu. Ortak payda 6x üzeri 4 ve şimdi payları toplayabiliriz. 5 artı 14x kare veya yüksek dereceli terimi önce yazayım. 14x kare artı 5. x'in 0'a eşit olmadığını varsayıyoruz. çünkü 0 bu ifadeyi tanımsız yapar. Bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Evet 14 2'ye bölünür. 6 da ama 5 bölünmez. Yani 2 ile sadeleştiremeyiz. Ayrıca x kare x üzeri 4 var ama 5'in x'li terimi yok. Yani, x'in bir kuvvetiyle de sadeleştiremeyiz. O zaman cevabımız şöyleymiş. 14 x kare artı 5 bölü 6 x üzeri 4 ve x sıfıra eşit olamaz.